Herkese merhaba sevgili teknoloji okuyucuları takipçileri. Ben Özgür Çetin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Acer'in Aspire 7 isimli dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Şimdi biliyorsunuz markanın hem dizüstü bilgisayar birçok dizüstü bilgisayarı var. Farklı farklı kategorilerde de modelleri var. Oyun bilgisayarı olanları olduğu gibi oyun bilgisayarı olmayan sürümleri de var. Bu model, Aspire 7 modeli tamamıyla oyun olarak tasarlanmış. Ama hani böyle hardcore bir oyun bilgisayarı da değil. Onu söyleyeyim. Çünkü belli özellikleri var. Ve bu belli özelliklerden dolayı da e, aslında böyle hani işte RGB aydınlatması yok mesela. Ve işte ne bileyim e, çok da aşırı bir ağırlığı da yok. O bakımdan aslında biraz daha böyle evdeki günlük işlerinizde de kullanabileceğiniz veya işte bile kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar tasarlanmış. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Öncelikle klavyeden başlayalım. Klavye tuşları birazcık küçük gibi geldi bana. Hani çok büyük bir sıkıntı değil bu. Araları da yeteri kadar açık onu söyleyeyim. Ve bir e, nümerik tuş takımı da var. Hemen sağ tarafa konumlandırılmış. Alanda büyük olduğu için burada bütün fonksiyon tuşlarımız da var. Nümerik tuş takımımız da var. Bu da şu anlama geliyor böyle matematiksel işlemlerle uğraşanlar içinde aslında bu güzel bir çözüm olabilir. Bu dizüstü bilgisayar çünkü bir nümerik tuş takımımız var. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında bir touchpad'imiz var hafif sola dayanmış klavyenin hemen alt kısmında. Touchpad'in üzerinde bence çok enteresan bir özellik var. Bir parmak izi okuyucu var. Diyeceksiniz ki nesi enteresan bunun. Genelde oyun bilgisayarlarına pek koyulmayan bir şeydir bu. Parmak izi okuyucu daha çok iş bilgisayarlarına koyulur. Sebebi de güvenliği biraz daha üst tutmaktır. Burada Acer böyle bir şey yapmış, uygulama yapmış ben beğendim. Bunun dışında bir etiketimiz var. O etiketin üzerinde işte çeşitli özellikleri anlatıyor. İşte Full HD IPs Display diyor. Efendime söyleyeyim Wi-Fi 6 olduğunu gösteriyor. HDMI portu falan filan gibi bazı özellikleri söylemişler burada. Çerçeveler özellikle yan çerçeveler oldukça ince. Üstte ve alttaki kalınlık bir tık daha fazla. Üstte bir de bir webcamimiz var. Onu da belirtmiş olayım. Bunun dışında e, tasarımsal anlamda şöyle baktığımız zaman. Neredeyse, evet, neredeyse değil, tamamen gördüğünüz gibi 180 derece yatan bir ekranımız var. Daha fazla aşağı yatmıyor tabii ki. Bu şekilde böyle kullanabiliyoruz. Bunun dışında yan yüze baktığımızda güç girişimiz var. Bir tane USB'ler, bir de bir kulaklık mikrofonu var. Diğer yan yüzde ise HDMI çıkışımızın olduğunu söyleyeyim. Bir Ethernet var. Gizlenebilir bir Ethernet yuvamız var. Yani böyle yaylı bir kapak mekanizması var. İki tane USB'miz var, yine bir tane Tip-C bağlantımızın olduğu söyleyeyim. Bunun dışında hani kart okuyucu vesaire ve gibi özellikler cihazın herhangi bir şekilde bulunan fonksiyonları değil. Şimdi bu genel görünümünden sonra biraz daha teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Ekranda bir tablo göreceksiniz ama burada söylediğim her özelliği orada görmeyeceksiniz. Ama açıklama kısmında, videonun açıklamasında ben detaylı bir teknik özellik tablosu da vereceğim. 15.6 inçlik full HD IPS bir ekranımız var, onu söylemiştik az önce. AMD Ryzen 7 5700U işlemcimiz var. Nvidia GeForce RTX 3050 ekran kartımız. Wi-Fi 6 desteğimiz. %81.61 ekran gövde oranımız. 512 GB'lık SSD'miz. 16 GB'lık DDR4 RAM. Aydınlatmalı klavye. 10 saate varan pil ömrü. 2 adet USB 3.0 tip A. 1 adet USB 2.0 tip A bağlantımız var. Yani toplamda 3 tane USB tip A bağlantımız var. 1 tane de SuperSpeed USB tip A. 5 gigabit saniye tip C bağlantımız bulunuyor. Bir adet ethernet yuvası, bir adet HDMI yuvası, parmak izi okuyucu ve 2.15 kilogramlık ağırlık olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim Acer Aspire 7'nin bize sunduğu deneyime. Deneyimlerde tabii ki biliyorsunuz biz bir önce bir normal günlük kullanım yapıyoruz. Günlük kullanımda zaten hem işlemci tarafında ki AMD'nin Ryzen 7 işlemcisini kullanıyor 5300'u Orta seviyenin biraz üzerinde bir işlemcidir. Olduçayı şey bir performans sunuyor. 16 GB RAM, 5 GB SSD var. Ekran kartı zaten 3050 olarak geliyor. Yani günlük ihtiyaçlarımız açısından değerlendirdiğimizde performans anlamında bir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini verebilirim. Herhangi bir şekilde yani günde ne, ne yapıyoruz mesela? Word açmak, işte ofis programlarını açmak, ne bileyim Online toplantılara katılmak, işte bilgisayarla ilgili bir şeyler yapmak, her yani video izlemek, başka şeyler yapmak gibi birçok işlemi bu bilgisayar üzerinden rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten donanım hani donanım artık uçak 5 gibi birbirine çok benziyor. Herhangi bir sorun yaşamadan da bilgisayarı kullanıyorsunuz. Gelelim performanstaki sentetik testlerimize. PCMark testinde 5382 puan verdi bize bu Dizüstü bilgisayar. Öte yandan bu arada arkadaşlar onu da yaptık. Bazen yapıyoruz biliyorsunuz. Yine SSD'nin okuma ve yazma hızlarına da baktık. 2393 MB saniyede okuma ve 503 MB'de yazma hızı bize vermiş durumda. Yani ortalamanın epey üzerinde güzel bir SSD'miz var. SSD anlamında da. 512 olmasını özellikle beğendim çünkü 256 biraz yetmiyor arkadaşlar. İşte oyun yüklüyorsunuz. Zaten işletim sistemi belli bir oranda yer kaplıyor. En az onun yarısı gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani standart uygulamalarla size kalıyor. 108 GB. Ama 256 olduğu zaman en azından o 128 GB gitse bile size bayağı ciddi bir alan kalmış oluyor. Bu manada da işe yaradığını söyleyelim. Dilelim oyun tarafına. Şimdi bunun üzerinde ciddi bir ekran kartı var arkadaşlar. Ha, safi ve hardcore oyun bilgisayarımı bu değil. Çünkü RGB yok. Hani kenarlarında böyle ışıltılı bir şeyler falan yok ama eğer performans istiyorsanız oyunlarda çok güzel performans verebiliyor. Orada bir sorun yok. Hatta biz birkaç oyunda denedik. şey i̇şte Gears 5'te falan da oynadık Gears 5'i. Gerçekten de performans anlamında bir sorun yaşatmıyor. Aynı zamanda bu bilgisayarı böyle hani performansa ihtiyaç duyacağınız video editing olabilir, AutoCAD olabilir ya da benzeri gibi uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz o tip uygulamalar daha çok ekran kartına ihtiyaç duyuyor. Ekran kartına ihtiyaç duyduğu için de üzerindeki 3050 ekran kartı da bize gerçekten de ciddi anlamda bir performans sağlıyor. Yani bu manada bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Onu söyleyebilirim. Yani oyun tarafında da sorun yaşamazsınız. Yani bu bir oyun safi oyun bilgisayarı değil diyorum ama oyun oynayamazsınız anlamında söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. İşte RGB aydınlatması yok. Kenarlarında bazı biliyorsunuz bu tarz oyun bilgisayarlarında kenarlarında da RGB aydınlatma falan. Bunda öyle bir şey yok. Yani klavye aydınlatması var ama RGB değil, normal bildiğimiz beyaz ışık olarak aydınlatmış oluyor. Ama oyunlarda da herhangi bir sıkıntı yaşamadan birçok oyunu oynayabilirsiniz. Günümüz popüler ve yüksek FPS isteyen oyunlarında yine bu dizüstü bilgisayarla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim kamera ve ses tarafına. Biliyorsunuz bizim standart bir testimiz var. Her ne kadar hani bu bilgisayarın öyle çok aşırı iddiası olmasa da ses içinde bir test yaptık ve kamerada bir görüntü çektik. Şimdi onları izleyelim. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Acer Espire 7'nin web kamerasıyla ki şurada hemen ekranın üzerinde bulunuyor şöyle şöyle oynatıyorum bakın gördüğünüz gibi ile çekiyorum. Siz de bu dizüstü bilgisayarla bir görüntülü görüşme yaptığınızda ya da bir video kaydetmek istediğinizde 3 aşağı 5 yukarı bu tarz bir kalitede ve seste sonuç alacaksınız. Bunun da altını çizmiş olayım. Şimdi gelelim pil tarafına. Beraberinde şöyle bir adaptör veriliyor. Çok büyük değil. Yani biliyorsunuz bazı oyun bilgisayarında bu bayağı da büyük oluyor. Böyle bir adaptör geliyor. Bu adaptörle şarj ediyoruz. Özel bir yuvası var. Özel bir yuva üzerinden bu adaptör yardımıyla şarj ediyoruz. Pilinin kendi verdiği teknik değerlerde Acayel diyor ki 10 saate kadar pil ömü diyor. Biz video testi yaptık. PC marka biliyorsunuz PC marka kullanıyoruz. Ve video testinde bize yaklaşık olarak 5 saat 54 dakikalık bir değer verdi. Kendi verdiği değerin epey altında bu aslında bu rakam. Ama hani bu, bu tarz testlerde biliyorsunuz sapmalarda mutlaka olacaktır. Ya bu şu anlama geliyor 6-7 saat rahat kullanabilirsiniz anlamına geliyor bu bilgisayarı. Ki hani oyun bilgisayar olmasına rağmen söylüyorum bunu. Bence oyun bilgisayarı iddiasında olan ya da Oyun da oynanabilecek bir bilgisayar için 5 saat 54 dakika iyi bir değer. Onun altını özellikle çizeyim. Hani 10 saate ulaşamadık ama 5 saat 54 dakikada bence güzel bir değer. En azından böyle bir ürün için. Çünkü bu test gerçekten de 5 saat 54 dakika boyunca video izlerseniz pilin bitmeyeceğini bize söylüyor. Bu bakımdan pil ömrünün de iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği konu. Acar Espire 7'nin fiyatına biz bu incelemeyi yaptığımız Aralık ayının ortasında bilgisayarın fiyatı 16.659 TL idi ama bugünlerde arkadaşlar ne yazık ki rakamlar çok hızlı değişebiliyor dolar kuru sabit durmadığı için siz bu videoyu izlediğinizde belki iki ay sonra izlediğiniz zaman fiyatlar çok da farklı bir noktaya gelmiş olabilir ben bir araştırma yaptım incelemeyi çekmeden önce bu donanıma sahip bu işlemci ve bu ekran kartı özellikle ona daha çok dikkat ettim bir bilgisayarlar açısından fiyatı makul. Tabii ki 3050 kullanıp farklı işlemcilere sahip olan bazı bilgisayarlar da var ve bundan da daha ucuzdu. 13.000-14.000 civarında onu söyleyeyim. Yani 2-3.000 lira daha ucuz olan ürünler var ama aynı işlemci değildi. Aynı donanım özellikleri yoktu. O bakımdan hani ben kendi donanımında yakın olarak baktıklarımda fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. Ama söylediğim gibi fiyat çok değişken ve ne yazık ki artık hani 16.000 de makul demek zorunda kalıyoruz. Ee, i̇nşallah bu durum en kısa zamanda değişir diye düşünüyorum. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Acer Aspire 7 dizüstü bilgisayar anlatmaya çalıştık. Hem oyun için hem de böyle yoğun ve yüksek güç ihtiyacı olan işler için işte video editing, otocad gibi kullanılabilecek bir dizüstü bilgisayar yapmış Acer. Ve fiyatı da sunduklarına göre, bunu altın tırnak içinde söylüyorum, sunduklarına göre oldukça makul olduğu söyleyebiliriz. Eğer böyle bu tarz bir dizüstü bilgisayar ihtiyacınız varsa hani çok da oyun bilgisayarı olmasın, böyle janjanlı olmasın, sağından solundan RGB'ler fışkırmasın diyorsanız önerilebileceğimiz bir dizüstü bilgisayar olmuş. Bu ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz konular mutlaka vardır. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ki bu abone olma bizim için önemli. Veya bize aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlara takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın demeden önce hepinizi teknolojioku.com adresini de bekliyorum arkadaşlar. Orada da çok güzel videolar, çok güzel içerikler ve çok güzel haberler paylaşıyoruz sizlerle. Oraya da ziyaret ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.